Gençler selamlar ben SML Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız arkadaşlarım 7. haftamızın son videosundayız problemler test 6 Bir sonraki videoda sevgili arkadaşlarım Güzel detaylı bir şekilde muhabbet etmek istiyorum Sizlere bazı uyarılarda bulunacağım ee, Biraz da böyle nasıl diyeyim kamp değerlendirmesi diyebiliriz arkadaşlarım Dilerseniz hazırsanız abone olduysanız videoyu beğendiyseniz ki bunlar benim için çok kıymetli İlk sorumuzda vakit kaybetmeden başlayalım. Gençler bize denmiş ki 48 soruluk bir sınava giren ılgın sınavdan sonra cevap anahtarından hatalarını kontrol ederken bir soruya eğer doğru cevap verdiyse 1 puan, yanlış cevap verdiyse eksi 1 puan ve boş bıraktıysa 0 puan vermiş. 0 puan verdi yani boş bıraktığı soruları etütte öğretmenlerine sormuştur. Ilgın sınavın kontrolü bitince tüm soruların puanlarının toplamının 5 olduğunu görmüştür. Buna göre Ilgın'ın öğretmenlerine sorduğu soru sayısı hangisi olamaz diye sorulmuş. Şimdi öncelikle eğer ki arkadaşlarım 5 puan aldıysa demek ki Ilgın A artı 5 tane soruya doğru cevap vermiş. A tane soruya yanlış cevap vermiştir diyeceğiz tamam mı? sonuç olarak doğru sayısı yanlış sayısından 5 fazla olmalı ki 5 puan alabilsin şimdi doğrularıyla yanlışlarının toplamına bakacak olursanız 2a artı 5'tir sınavda toplam 48 soru olduğunu biliyoruz yani geriye kalan soruları etütte öğretmenine sormuş 48'den 2a artı 5'i çıkarırsanız arkadaşlarım 0 puan verdi yani etütte öğretmenlerine sorduğu soru sayısını bulursunuz ki bu da bize 48'den 5'i çıkardınız 43 Eksi 2A'yı verir. Şimdi 2A dediğimiz sayının sen çift bir sayı olduğunu biliyorsun. 43'ünde tek bir sayı olduğunu biliyorsun. Tek sayıdan çift sayı çıkarırsan sonuç olarak elinde bir tek sayı kalacaktır. Yani Ilgın'ın öğretmenlerine sorduğu soru sayısı tektir. O halde 5 olabilir, 7, 11 ve 13 olabilir fakat 8 olamaz arkadaşlarım. Dolayısıyla cevabımız da C seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçtim 2'ye. Arif, Berkan, Ceyhan ve Didem'in belirli miktarda tutarı tam sayı olan paraları vardır. Bakın tam sayı tutarda yapmış, tamam mı? Akif, pardon Arif, Berkan, Ceyhan ve Didem. Şimdi Arif'in parası, Berkan'ın parasının 3 katı, Ceyhan'ın parasının 5 katı ve Didem'in parasının 7 katıdır. Hem 3'ün hem 5'in hem de 7'nin katı olması için bir kere Arif'in parasının, 3 kere 5, 15, 15 kere 7'den 105'in katı olması gerekiyor. 105'in katı. Şimdi 105'e gittiniz hani Berkan'ınkinin 3 katıydı ya demek ki 35K'sı varmış Berkan'ın çünkü 35K'yı ile çarparsanız 105K 5'e böldüğünüz Ceyhan'ın 21K'sı varmış ve 7'ye böldüğünüz arkadaşlar 15K'sı varmış diye demeyin. Kişilerden birinde 30 lira bulunduğuna göre kişilerden birinde hangisinde 30 lira olabilir? Paralar eğer tam sayıysa Tabii ki arkadaşlarım 15'in katıdır 30 dolayısıyla Didem'de 30 lira varmış. Demek ki K kaçmış? 2. Bu kişilerde toplam kaç lira para vardır? Hepsini toplarsınız arkadaşlar. 105-35 daha 140. 140-15 daha 155. 155'e 21 eklerseniz 176 K yapar. K'nın da 2 olduğunu söylemiştik ya. Demek ki cevabımız 176 çarpı 2. Yani... 352 liradır diyebilirim arkadaşlarım. Cevabımız B seçeneğinde verilmiştir. Geçtim 3'e. Ali Bey evinde her ay sabit 100 kW elektrik harcamakta. Bakın 100 kW'a harcıyor. Ali Bey yeşil enerjiyi desteklediğinden dolayı evinin çatısına güneş enerjisini, elektrik enerjisine çevirebilen bir panel kurmuştur. Paneller... Paneller bir ayda sabit 170 kW elektrik üretebiliyor. Ve Ali Bey ürettiği elektriği aynı zamanda kullanabiliyor. Pekala. Ayrıca 1 kW miktarını elektrik idaresine de 2 liradan satabiliyor. E çok güzel. Elektrik idaresinden gelen faturada ise Ali Bey'in kullandığı 100 kW elektriğin İlk 50 kW'lık kısmına kW başı 1 lira 90 kuruş ödediğini görülüyor. Yani o zaman şöyle hani 100 kW kullanıyordu ya. ilk 50 kW'na 1 lira 90 kuruş ödeyecekse ilk 50 kW'na 95 TL ödüyor aslında bakarsanız. Sonraki 50 kW'dan sonrakilere de 50 kW kalıyor zaten. O da 2 lira 20 kuruş ödüyor yani 110 lira para ödüyor. Peki 110 lira artı 95 liradan aslına bakarsanız. Ali Bey'in elektrik her ay ödediği elektrik parasının 205 TL olduğunu görürsünüz. Şimdi demiş ki bize Ali Bey bu paneli 17.250 TL'ye kurduğuna göre en az kaç ay sonra panel Ali Bey'e kar ettirmeye başlar diye sorulmuş. Hmm, şimdi biraz düşünelim bu panellerle 170 kW elektrik üretebiliyordu. Ve her ay kullandığı 100 kW elektriği buradan kullandığından Yani ürettiği elektrikten kullandığı için 205 liralık Sevgili arkadaşlarım faturadan yırtacak Yani bir kere her ay 205 lira kâra geçmiş oldu e Geriye kaldı 70 kW elektrik Bunu da götürüp elektrik idaresine satacak Ne kadardan? KW'ı 2 2 liradan Yani 70 x 2'den 140 lira da bu şekilde kar edecek Yani her ay aslına bakarsanız 345 TL kara geçmiş oluyor. Ama şöyle bir durum var. Tabii bu paneli de devlet bedava vermiyor. 17.250 liraya mal etmiş Ali Bey. Dolayısıyla ben bu 17.250 lirayı gideceğim, 345'e böleceğim. Acaba kaç ay çıkacak? Ona bakacağız. Şimdi 1725 bakın. 5 defa vardır 345 bunun içinde. 5 kere 345 1725 yapar zaten. Çıkardınız 0, 0 indirdiniz yok. Bir 0 daha eklediniz. Yani 50 ayda amorti ediyor. 51. aydan itibaren kara geçiyor diyebiliriz arkadaşlarım. Ali Bey yeşil enerjiyi destekliyoruz tabii ki. Devam ettim 4. sorumuzda. Şimdi coinleri biliyorsunuz değil mi? Hani bu kripto paralar mevzusu. Bir S coin arkadaşlar 10 dolar Bir M coin 15 dolar Bir L coin de 30 dolar Çınar ve Kıvanç'ın elektronik cüzdanlarında ise Şu kadar adette çeşitli coinler var Çınar ve Kıvanç elektronik cüzdanında henüz coin bulunmayan boraya Coin transfer edince üç kişide de dolar karşılığı olarak eşit miktarda para olmuştur Boranın cüzdanında son durumda kaç adet coin vardır diye soruluyor şimdi bir adet S coin ne kadardı 10 dolardı. 3 adet varmış o zaman 30 dolar vardır şu an Çınar'da. Bir adet M coin 15 dolardı. 3 adet L coin 3 kere 30'dan 90 dolar yapar. Ve bunları toplarsanız arkadaşlarım 135 doları vardır diyeceğiz Çınar arkadaşımız. Geçelim kıvança. Kıvanç'ta 3 adet S coin var 30 dolar yapıyordu. 4 adet M coin 60 dolar yapar. 1 adet L coin de 30 dolar yapar. Ve bunları toplarsanız arkadaşlarım bu da 120 doları verir bize. Şimdi Kıvanç'ın 120 doları Çınar'ın da 135 dolar olduğunu biliyoruz. Ama bunlar henüz elektronik cüzdanında herhangi bir coin bulunmayan yani hesabı boş olan buraya belli birer miktar Coin transfer edecekler ve 3'ünün de elektronik cüzdanında eşit miktarda dolar karşılığı olarak eşit miktarda para olacak. 135 artı 120 bunlarda toplam 235 dolar para var. 255 dolar özür dilerim. 255 dolar para var. Ve ben bunu 3'e böleceğim. 25'in içerisinde 3 8 defa 15'in içerisinde 3 5 defa yani her birinde 85'er dolar olması gerekiyor. Çınarda 85 dolar kalabilmesi için arkadaşlarım 50 dolarlık bir coin vermesi gerekiyor. Kime? Bora'ya. 50 dolarlık coin'i nasıl verir? 2 tane M coin verir. 2 tane M coin verir. 1 tane S coin verir arkadaşlar. Böylelikle 30 artı yok olmadı. Çok özür dilerim. Çok özür bir tane L coin alırız 30 dolar 2 tane S coin alırsak Tamam 50 dolar yaptı Demek ki 3 tane coin verecek Yani buranın cüzdanında 3 coin sevgili arkadaşlarım Nereden gelecek çınardan Devam artı kıvança bakalım Kıvanç da Sevgili arkadaşlarım şu şekilde Coin vermesi gerekiyor 120 85'ten Çünkü bunda da 85 dolar Kalması gerekiyor 120 85'ten, 35 dolar yapar 35 doları verebilmesi için de şöyle verecek Bunu 2 tane S coin Verir arkadaşlar 20 dolar yapar Bir tane de M coin Verir ve böylelikle 35 dolar Vermiş olur yani bu da 3 tane Coin verecek dolayısıyla 3 coin 3 coin boranın cüzdanında 6 tane coin olmuş olur O kadar çok coin dedim ki bir ara coin dediğimi Zannettim yani Devam edelim 5. soru bir kutuda siyah ve beyaz renkte bilyeler varmış. Bu bilyelerin renklerine göre ağırlıklarını belirten tabloda aşağıdaki, aşağıda verilmiş. Beyazlar 10 gram, 10 gram, siyahlar 25 gram. Şimdi kutudaki bilyelerin toplam ağırlıklarının 1250 gram olduğunu bize söylemiş. Buna göre kutudaki bilye sayısı en çok kaçtır diye soruluyor. Şimdi beyazlar 10'ar gramdı. 10 tane beyaz var diyelim artı. Siyahlarda 25 gramdı. 25 çarpı S diyelim siyah. Ve bunların toplamı 1250 gram olduğunu biliyoruz. Peki 10 sayısıyla, şuradaki 10 sayısıyla 25 sayısını sadeleştirirseniz 5 ile sadeleştirirseniz 5'e 2 yaptı mı yaptı? Şimdi ben burada B için sevgili arkadaşlarım eğer ki B 125 olursa S de burada 0 olursa 10 kere 125'ten 1250 artı 0 kere 25'ten 0 toplamı bize 1250'yi verir. Bir tane sağlayan değer bulduk ve bilgi sayısı en çok kaçtır dediği için de ben 10 gramlık bilgelerden daha fazla olsun diye 125'e 0'dan başladım. Ama ama siyah ve beyaz renkli bilgeler vardır dediğine göre siyah bilye sayısının da 0 bir ihtimali yok. Bu 2'ye 5'i niye yazdım? Şimdi ben size onu anlatayım. Daha önceki e, konu anlatımında da bunları anlatmıştım. Daha önceki karma testlerde de göstermiştik bu tarz soruları. Şimdi bakın. Az olanı 2'şer 2'şer arttıracaksın. Çok olanı 5'er 5'er indireceksin. Yani 120. Bak şimdi 10 kere 120, 1200. Artı 2 kere 25, 50. Topla bak yine gene gene sağlar 1250. Ve ben artık... Burayı beşer beşer azalttığım için ve şurayı ikişer ikişer arttırdığım için bu bilgilerin toplamı gitgide düşecektir. Bakın bunların toplamı 125'ti ama 0 olduğu için kabul edememiştik. Bunların toplamı 122. Demek ki o zaman bilgi sayısı en çok 120 tane beyazdan 2 tane siyahtan olmak üzere 122 tanedir diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Geçtim 6. soruya. Yukarıdaki bilgisayar iki yazıcıya bağlanmış ve yazıcılardan biri siyah, beyaz, diğeri ise renkli çıktılar vermekte. Bilgisayarda birden 13'e kadar olan farklı sayıların 1 ve 13 dahil olmak üzere her biri farklı sayfaya yazılıp asal olan sayıların renkli yazıcı çıkaracaktır. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12 ve 13 diyelim. Tamam mı? Bunları da şöyle biraz kenara çekelim. Sen de hepsini gör. Asal olanları yani 2'yi, 3'ü, 5'i, 7'yi, 9'u diyorum. 9 asal mı ya? 11 ve 13'ü renkli yazıcımız çıktı alacak. Yazıcıların bir kağıda çıktı vermesinin süresi tam sayıdır. Ve süreleri de birbirinden aynı zamanda farklıdır demiş. 1'den 13'e kadar olan sayıların tamamını yazdırma süresi 1'den 7'ye kadar olan yazı, ıı, sayıların yazdırma süresinin 2 katıdır. Şimdi öncelikle ben renkli yazıcının ya da siyah beyaz yazıcının çıktı verme süresine A. Renkli yazıcının çıktı verme süresine B diyeyim. Kaç tane siyah beyaz yazıcı çıktı verir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane siyah beyazdan çıktı alacağız. Yani 7A artı. 6 tane de renkli yazıcıdan çıktı alacağız. 6B. Ve bu süre arkadaşlar 1'den 7'ye kadar olan sayıların çıktı alma süresinin 2 katıymış. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane renkliden alacağız. Yani 4B artı 3 tane de siyah beyazdan çıktı alacağız. Bu, bunun sevgili arkadaşlar 2 katıymış. Yani ben bunu şöyle 2 ile çarpınca bunlar bir eşit olacak. Yazıyoruz. 7A artı 6B 8B artı 6A 6A'yı diğer tarafa A 6B'yi bu tarafa 2B A 2B'ymiş arkadaşlar. O zaman ben A'yı 2T seçerim B'yi de T seçerim. A 2T'ymiş B'de T'ymiş. Yani siyah beyaz yazıcının çıktı verme süresi renkli yazıcının çıktı verme süresinin 2 katıymış. Biz bunu anladık şu an. Peki eyvallah. Şunları şöyle işaretleyelim. Sorunun köküne geliyoruz. Diyor ki 5'ten 11'e kadar olan sayıların yazdırma süresi hangisi olabilir? 5'ten 11'e kadar. Şimdi 5'ten 11'e kadar kaç tane asal var? 3 tane. Dolayısıyla ben buna 3B diyeceğim. Kaç tane asal olmayan sayı var? 4 tane. Bunlara da 4A diyeceğim. B'ler neydi? T'ydi. A'lar neydi? 2T'ydi. Yani 3T artı 4 kere 2T'den 8T eşittir 11T verir. Ve unutmayın yazdırma süreleri tam sayıydı. Tam sayı olup da 11'in katı olan şıklarda hangisi var? C seçeneğindeki 22 var. Dolayısıyla cevabımız 22 olabilir. Devam ediyorum 7. sorumuza. Gökçe bilgisayarımdaki bir dosyayı çok sevdiğim tarzı sorular bunlar. Dolayısıyla benim sevdiğimden kastım şundan kaynaklı sevdiğim tarz. Yani ÖSYM'de bu tarz e, soruları Böyle biraz daha düşünceye dayalı Soruları tamam işlemle de çözebilirsin Diyor ÖSYM ama Diyor ki böyle senin diyor bu tarz soruları Böyle e, gözünle Kafanla böyle düşüncelerinle Çözmeni daha çok yeğliyorum Diyor son zamanlarda Tamam Gökçe bilgisayarındaki bir dosyayı C diskinden D diskine Kopyalamış Kopyalama işlemi için X saniyelik bir hazırlık süresi var Hmm, yani hani böyle dosyayı Sürükleyip atıyoruz da sonra Kopyalamaya hazırlanıyor diyor ya heh, İşte ondan bahsediyor Yukarıda verilen e, bilgilere göre <gülüyor> Bilgilere göre yazmışız Bilgilere göre x en az kaçtır Diye sorulmuş arkadaşlar Şimdi şöyle diyoruz Kalan süre 160 saniye demiş Kopyalanan %20 o zaman %80'i için 160 saniyelik Bir süre var peki %80'i için 160 saniyelik bir süre varsa yani 2 katı %100'ünün kopyalanması kaç saniye sürer? Tabii ki 200 saniye sürer. Peki. Burada kopyalanan 0 yani daha %100'ü kopyalanacak diyor. Yani 200 saniye sonra aslına bakarsanız bitmesi lazım işin. Ama bize ne demiş? Kalan süre 240 saniye demiş. Demek ki en az 40 saniye bekleme süresi vardır. Belki 60 saniyedir bekleme süresi fakat biz 20 saniye geçtikten sonra bu görüntüye bakmışızdır bilgisayarımızın ekranında. Dolayısıyla en az 40 saniyedir sevgili arkadaşlarım. Cevabımız da Jade. Devam ediyorum 151. sayfamızda. Türkan babasından bir oyuncak bebek istemiş. Bu soruyu da Twitter'da bir e, meme aracılığıyla yazdım arkadaşlar. E, Twitter'da yazılan bir Tweet'i hoşuma gitmişti. Ahan da ülkenin hali gibisinden. Hoşuma gitmişti ve e, dedim ki bunun sorusu yazılabilir. E, hemen bir soru yazdım. Güzel oldu. Beğendiğim de bir soru ki geçen seneki 2022 e, TYT'de de arkadaşlarım buna benzerdi. Bir soru tutturduk biliyorsunuz. Evet. Türkan babasından bir oyuncak bebek istemiş ve babası da Türkan'a birikimin önemini vurgulamak için bir kumbara alıp demiş ki her gün bu kumbaraya para atman için sana 5 lira vereceğim. Paralarını harcamadan biriktirirsen 30 gün sonunda oyuncağını alabilecek kadar paran olur. Şimdi o zaman her gün 5 liradan 30 gün boyunca biriktirince oyuncak alınabiliyorsa demek ki oyuncak 150 lira. Tamam. 20. günün sonundaki 20 gün boyunca para verdiğine göre 20 çarpı 5 liradan 100 lira biriktirmiş Türkan de ve arkadaşlarım oyuncak maalesef ki %30 zam gelmiş. <gülüyor> çocuk tasarrufu o tweet'te de yanlış hatırlamıyorsam şu yazıyor. E, çocuk tasarruftan önce enflasyonu öğrendi gibisinden bir tweet'ti. Çok hoşuma gitmişti. %30 zam geldiğine göre şimdi oyuncak 150 liraydı. Bunun %30'unu üzerine zam olarak ekleyeceğiz. Yani 150 çarpı 3/10 diyelim 130'u hesaplayabilmek için ki bu da 45 TL yapar. 45 TL zam geldiğine göre oyuncağımız artık 195 TL. Yani çocuk hedefinden uzaklaştı. 100 lirası var. 50 lira daha biriktirse oyuncağı alabilecekti ama şimdi şu an 95 lira daha biriktirmesi gerekiyor. Babası Türkana üzülmemesi için her gün verdiği paranın %x fazlasını vermiş ve başlangıçta planladıkları günde oyuncağın parası birikmiş. Şimdi kaç gün kalmıştı? 10 gün kalmıştı. 10 gün daha uğraşınca, 10 gün daha para biriktirince e, oyuncu alabilecekti Demek ki 10 gün sonra oyuncu alabilmesi için Ne kadar gerekiyordu 95 bölü 10 Türkan'ın babası Türkan'a her gün 9,5 lira Vermeye başlamış Bu 5 liranın %x Zamlı hali Yani babasının Türkan'a geçtiği kıyağın Ne kadar e, %x zam fazlasını veriyor ya %x fazla hali Şimdi 5 lirayken Türkan'ın babası ne kadar zam yapmış Demek ki bunun harçlığına 4.5 lira 5 lirada 4.5 lira Zam yapıldıysa yüzde kaç Zam yapılmıştır diyeceğiz kaç katı 20 o zaman 20 katı 90'dır Ve %90 Zam yapmıştır diyebiliriz günlük Harçlığına bakın işte ekonomi böyle bir şey Oyuncağın parasına %30 zam gelirken Babasının Kızına verdiği harçlık %90 artmak zorunda ki kız üzülmesin. Tamam cevabımız 90 olacaktı. Edirne olacaktı arkadaşlar. Devam ediyorum da Bir kaynak suyu dolum tesisinde içme suları 300 mililitrelik cam şişelerde veya 700 mililitrelik plastik şişelerde satılmakta. Bir cam şişenin maliyeti 0.8 TL bakın bunun cam şişenin maliyeti 0.8 lira. Plastik şişenin maliyeti 0.4 lira. Bir plastik şişedeki suyun toplam maliyeti bir cam şişedeki suyun toplam maliyetinden 1 lira 40 kuruş daha fazlaymış. Şimdi şöyle diyeceğiz bakın. Bu 700 milimde unutmayın. Şuraya bir denklemimizi yazalım. Daha sonrasında büyütürüz gerekirse. Ya da bir soruyu şuraya çözersek bence herkes için daha hayırlı olur. Şimdi arkadaşlarım bir plastik şişedeki suyun toplam maliyetini hesaplayacağız ben suyun 1 mililitresinin 1 mililitresinin x lira olduğunu düşüneyim ve diyeceğiz ki ya da litresinin x lira olduğunu düşünelim 0.4 lira zaten plastik şişenin maliyeti vardı artı 0.7 litrelik bir su suyun litresi x lira plastik şişenin tamamının toplam e, tutarı maliyeti bu bir cam şişedeki suyun toplam maliyetinden 1 lira 40 kuruş fazla ile şimdi cam şişeye geçelim. 0.8 TL cam şişenin maliyeti var. İçindeki su da 0.3 litre çarpı x diyorum. Ve bu bundan 1 lira 40 kuruş fazla olduğuna göre ben buna 1 lira 40 kuruş eklersem bunlar birbirine eşit olur. 0.4'ü 0.8'in yanına attım 0.4 oldu. 0.4 ile 1.4'ü topladım 1.8 oldu. Ve bu 0.3x'i de bir tarafa atarsanız 0.4x yapar. Her iki tarafı 10 ile çarparsanız 4x eşittir 18 yapar. 2x buradan 9 gelir. X sevgili arkadaşlarım 4.5 yapacaktır. X'i bulduk 4.5. Eyvallah. Şimdi devam edelim. Diyor ki bana buna göre suyla dolu cam şişenin maliyeti kaç lira olur? Suyla dolu cam şişe yani şunu sormuş. Yani şunu sormuş. 0.8 sadece camın fiyatı. Artı 0.3 ile 4.5'u çarpmamız gerekiyor. Çünkü x Dört 4.5 çarpı 0.3 diyeceğiz ya. Virgülleri görmeyin. 3 kere 45 kaç yapar? 135 yapar. Biz ne yapacağız? Virgülden sonra çarpılan sayıların toplam 2 hanesi virgülden sonra olduğu için 2 hane kaydıracağız. Yani 1.35'miş. 1.35'e 0.8 eklerseniz de 2 lira 15 kuruş yapar. Bir cam şişenin toplam fiyatı. Şu an cam şişede suyun fiyatı 89 liraya ufacık suyun. Belki daha fazladır. Daha fazla olabilir. Bir ara almıştım da. Yani aşırı pahalı değil mi ya? Su ya bu. Yani su. Yağmurdan yağmur yağınca yani bedava ya aslında. Yani su. Ama biz suya para veriyoruz. Bir damacana olmuş 35 liraya. Damacana diyoruz ya. 10 19 litre su 35 lira. Litresi 2 lira. Allah Allah. Neyse. Onuncu soru. Bu da yine 2022 TET'de Böyle ee, Değdirdiğimiz sorulardan Yani çok yaklaştığımız sorulardan SML Hoca Video düzenlemesi yaparken çok hızlı Konuştuğunu fark ederek Ki ben çok hızlı konuşmam biliyorsunuz ama Yine de çok hızlı far, e, konuştuğunu Fark ederek aşağıdaki düzenlemeyi Yapmış 35 dakikalık videoyu arkadaşlarım 50 dakika olacak şekilde sağ ucundan Uzatmış böylece video hızını Yavaşlatmış ve videoyu düzenledikten sonra YouTube'a yüklemiş. Pekala. İlayda, SML hocadan ders dinlemek için bu videoyu açmış. Sonra da demiş ki, Hoca çok hızlı konuşmuş. Ben bu video hızını çarpı 0.75 ayarına getireyim. Demiş. Ve dediğini uygulamış. Son durumda İlayda'nın izlediği videonun süresi, SML hocanın çektiği ilk videonun süresinin, yani 35 dakikalık videonun süresinin kaç katıdır diye sorulmuş. Paydamıza bir kere zaten, şu kısmı da bir silelim isterseniz. Paydaya bir kere 35'i ekleyeceğiz zaten. Kaç katıdır demiş ya. Çünkü ilk videomuz 35 dakikaydı bizim. Pekala. Şimdi sevmeyli hoca ilk videoyu 50 dakika yapmamış mıydı? Evet yapmıştı. İlayda da gitmiş çarpı 0.75 ayarına getirmiş. Şimdi çarpı 0.75 ayarına getirince sevgili arkadaşlar biliyorsunuz ki 0.75 demek 3 bölü 4 demek. Şimdi 0.75 ayarına getirmek demek videoyu yavaşlatmak demek. Hızlandırmak değil. Videoyu yavaşlattığı için aslında 3 bölü 4 katına çıkmıyor süresi. 4 bölü 3 katına çıkıyor. Yani şöyle düşünün örnek veriyorum. 2 dakikalık bir video izliyorsunuz YouTube'da. Çarpı 0.5'e getirdiğiniz zaman o video size oluyor 4 dakika. Niye? Çünkü siz 2 kat yavaşlatmış oluyorsunuz. Yarısı kadar yavaşlatmış oluyorsunuz aslında. Dolayısıyla 4 dakikalık bir video haline gelmiş oluyor. Her 1 saniyeyi 2 saniye gibi izlemiş oluyorsunuz çünkü. Dolayısıyla 3 çarpı 0.75 demek 3 bölü 4 ile de çarpmak değil 4 bölü 3 ile de çarpmak demek süreyi. Dolayısıyla 50 çarpı 4 bölü 3 diyoruz. 35'i 5'e böldüm 7. 50'yi 5'e böldüm sevgili arkadaşlarım. 10 geldi 10 kere 40 10 kere 4 40 yapar. Bunu da ters çevirip çarparsanız 21 gelir. 40 bölü 21 bizim cevabımız olacaktır. Ve son sorumuz problemlerde 11. sorumuza çözdükten sonra artık haftayaki konumuz sembolik mantık. Eğer ki hiç hatırlamıyorsan vay haline biraz biraz hatırlıyorsan eyvallah ben seni yürütürüm oradan. Ama hiç hatırlamayan o vay haline dediğim arkadaşlarım için olabildiğince detaylı anlatacağım. Çünkü son zamanlarda biliyorsunuz hem TET'de hem de AET'de çıkan bir konu. Bu sembolik mantık. Dolayısıyla çok çok iyi dinlemenizi tavsiye ediyorum. Ve kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. 11. sorumuzda çözüp videoyu bitiriyoruz artık. Bir kitabı okumaya başlayan Songül. Belirli bir sayfa sayısını okuduktan sonra dinlenmek için mola vermiş. Songül moladan hemen sonra önceden okuduğu sayfa sayısını 1 3'ü kadar okursa tüm kitabın 5'te 3'ünü okumuş oluyor. 5'i işaretliyorum. Eğer moladan sonra 80 sayfa daha kitap kursa tüm kitabın 7 bölü 12'sini e, okumuş oluyor. 12'yi de işaretliyorum. Neden 5 ve 12'yi işaretledim? Çünkü demek ki kitabın sayfa sayısı hem 12'yi hem de 5'e bölünebiliyormuş. Yani kitabın sayfa sayısına ben 60K diyebilirim. Şimdi 60K'nın 3 bölü 5'ini okunmuş olması için 60 çarpı 3 bölü 5 yapıyoruz. 60'ı 5'e böldüm 12, 3'le çarptım 36. Şimdi 36K'sı okunmuş olacakmış. Eğer 1 bölü 3'ü kadar daha okursa diyor ya. Şimdi 3X kadar önceden okumuş bunun 1 bölü 3'ü X'dir. X daha okursa diyor 4X. Demek ki 36K'ya ben 4X dersem eğer. X buradan 9K gelecektir. Demek ki önceden okuduğu sayfa sayısı 3X demiştik ya. 3 çarpı 9K'dan 27K'sını önceden okumuş. Şimdi 27K'sını önceden okumuş. Eğer bunun üzerine 80 sayfa daha okursa bu kitabın 7 bölü 12'sini bitirmiş oluyor. Yani 60 çarpı 7 bölü 12 diyeceğiz. 60 12'ye böldüğünüz 5. 5 kere 7 35K yapar. Demek ki 35K diyeceğiz. Bakın 27K'nın üzerine ben ne 80 ekleyince 35K yapıyor ya Atın 27K'yı karşıya 80 eşittir 8K yapar K'da buradan 10 gelir Tüm kitap kaç sayfa diye sormuş E ben tüm kitaba 60K demiştim E K'da 10 ise 60 kere 10'dan Tüm kitap 600 sayfa deriz Sevgili gençler Evet videomuzun ve testimizin Ve hatta haftanın Ve hatta konunun sonuna geldik Her şeyin sonuna gelmiş gibi duruyoruz Dolayısıyla arkadaşlarım artık videomuza veda zamanı, sizlere veda zamanı. Ne yapacaksınız? Soru bankalarımızdaki problemleri hemen hızlıca tüketeceksiniz Ki zaten 2 haftadır problem çözüyordunuz. Hemen hızlı bir şekilde ivedilik de hallediyorsunuz arkadaşlarım. Pazar günü kafanızda, beyninizde problemler büyük ölçüde hallolsun istiyorum. Problemleri halleden adam... TYT'yi %90'dan fazla halletmiştir arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Tamam. SML Hoca dediydi derdiniz Yarın bir gün denemelerde problemlerden düşük netler yaptığınız zaman çok iyi anlayacaksınız dediklerimi. İnşallah yapmazsınız da. Tabii ki böyle arada düşüşleriniz falan olacak ama merak etmeyin. Hepsini halledeceğiz. Hepsini yükselteceğiz arkadaşlar. Hiç ama hiç sıkıntınız olmasın. Gençler neden küçük küçük konuşuyorum ya? Evet arkadaşlarım videomuzun sonundayız artık. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Ödevlerinizi yapmayı unutmayın ve bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.